Evet arkadaşlar, Bandırma'dayız. Bandırma Sanayi sitesindeyiz şu anda. Azteklik Ticaret burası. Kaynak malzemeleri, kaynak ekipmanları ve Endüstriyel, tıbbi ve Sanayi gazları satıyor arkadaşlar burası. Hemen dükkanın içine girdik. Bakın tüpleri görüyorsunuz, oksijen tüplerini. Sanayi gazları, endüstriyel gazlar var arkadaşlar. Tıbbi gazlar var. Oksijen tüpleri var, gördüğünüz gibi. Kaynak malzemeleri var. Hemen karşıda kaynak malzemelerinin yanına gidiyorum. Hemen yukarıda logoları var. Kaynak makinalarında kesimde kullanılan makinanın malzemeleri arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen sol tarafta elbisesi de var bakın. Hemen yine sola dönüyorum. Elektrotlar var. Yine kaynak malzemeleri. Az kaynağın malzemeleri arkadaşlar. Logosu zaten yukarıda yazıyor. Görüyorsunuz az kaynağın kutusu var. Makinalar var yukarıda. Hemen burada yine makinalar var. Karşıda yine malzemeleri var eldivenleri görüyorsunuz burası bandırma sanayisinde merkezi bir yerde hemen e, futbol sahası var onun karşısında arkadaşlar zaten adres telefonu söyleyeceğiz şimdi kutular hep dolu malzemeyle gördüğünüz gibi bakın burada da zımparalar var görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geniş az logosu var. Şimdi geniş açıdan gösteriyorum tüpleri. Telefon numaralarını söylüyoruz. Evet telefon numaralarını söyleyelim. 0533 025 68 78. Evet. 0532 611 84 35. Bir de normal telefon. 0266 721 çift 50. Bir de adres. Küçük Sanayi Sitesi 1302 Sokak No 17 Balıkesir Bandırma. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar duydunuz. Arkadaş söyledi sizlere. Yeni açıdan bir daha dükkanı gösteriyorum şu şekilde. Kaynak malzemeleri, kaynak makineleri, her türlü endüstriyel, tıbbi sanayi gazları burada bulunmakta. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.